Oksijen Evet kanka, oksijen az azalıyor ve neden bilmiyorum. <gülüyor> Ona bakarsan bu niye sarı? Ben yani bu taş. Ne taş lan bu? Garip taş. <gülüyor> ne oldu? Bu ne? Yeah. Ben bunu götüreceğim bu arada biliyorsun. Değil mi? Ben burada yaşamayı düşünüyorum bunun içinde. Alfa'mı koy beyin gücüyle taşıyorum şunu <gülüyor> Kanka ben çadırımı oluşturdum Kanka şu öğeyi araştırmalıydım biliyorsun değil mi? Yoksa saklayacak mısın? Şu Onu saklayalım mı yani? Ya ana olarak saklı istersen de inç <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle kodursalar. olarak saklayız dersen bu senin ilk, <gülüyor> ilk bulduğun eşya falan diyecekken <gülüyor> Araştırılışım <şu> güzelim. <gülüyor> Ahmet! Yıllar alacak ama ne kodum şeyini araştırması biliyorsun değil mi? <gülüyor> Aşko. Tamamdır, şimdi aşkım maden olayı nasıl biliyor musun? Eee, neredesin? Buradan mı giriyoruz? Bu yarık olur mesela. Güzel kanka, güvenli bir yoldan geldik. Tüm materyalleri alıp buradan gidemeyiz. Onu yatacak depomuz yok, tamam. Ancak bize lazım olan alüminyum çıkmamız gerek. Kapiş? Tabi oğlum lan kölüğün devreye giriyor ama biz burdan alüminyumu arıyoruz. Alüminyum'a ben poker şeylerini gezletiyorum. Taşlarını, poker parası var ya. Şu kanka bu saf alüminyum. Bak ama inşallah hepsinin sıfaları doldurdu. Doldu. Kan kan kan kan oldu? Neredesin? O Ol iş kazası böyle oluyormuş lan. Öldüm o bana kuyu. Aani de. Sen öldün mü? Öldüm öldüm dur cesareti almaya git. Yapma bir daha ölmek istemiyorum. Şöyle kontrollü bir düşüşle. Sen dalga geçiyorsun.